nedir hocam? Organ nakli işte adı üzerinde e, işlevini kaybetmiş bir organın çıkartılarak e, bir diğer e, canlıdan alınıp o organı takılması adı üstünde. Yani bu kalp olabilir, böbrek olabilir, göz olabilir, e, karaciğer olabilir. E, yani organ nakli aslında çok önemli bir konu biliyorsunuz. E, hayat hayat kurtarı kurtarıcı bir işlem ama maalesef yani bu farkındalık oluşturması o açıdan önemli ee, hala organ e, bağışı konusunda ciddi sıkıntılar var, çok eksiklikler var çok hayat kurtarıcı olmasına rağmen e, ama hala maalesef yeteri seviyelerde değil. Hani ben genelde kalp üzerinden e, gideyim isterseniz e, kalp nakli biliyorsunuz 1967'de Hristiyan Bernard tarafından yapılmıştı o zamanlar çok başarılı değildi ama 1980'lerden sonra bu bazı ilaçların bulunmasına, bu hani bağışlık sistemi, baskılayıcı ilaçların bulunmasına sonra bayağı bir ivme kazandı. 90'larda falan bayağı artmaya başladı. Ama daha sonra da 2000'lerden sonra falan azalmaya başladı. Bunun sebebi de yeterli organ bağışının olmaması. Yani şu anda... Yine kalp üzerinde söylüyorum. Aslında bu böbrek ve karaciğer için de geçerli. Ee, çok organ bağışı bekleyen kalp hastası var. Özellikle ileri dönemde kalp yetmezliği olan, işte hastanelerde kalp yetmezliği tedavi gören, evde yani son dönem kalp yetmezliği olan kişiler e, maalesef bunlar eğer kalp bulamadıkları zaman neredeyse bir yılda yarısı kaybediliyor. Yani maalesef. ölüm maalesef, ölümle sonuçlanıyor. Ee, ve yani organ bağışı da yani bütün dünyada kısıtlı. Yani Türkiye özellikle de söylediğim zaman Türkiye'de daha da kısıtlı. Ee, yani bunun tabii bir takım sebepleri var. Hukuki sebepleri var. Sosyal sebepleri var. Dini sebepleri var. Yani çok sebep var işin içinde. Ee, yanlış bilgilendirme var. Yanlış bir korku var. Ee, Biraz da dine, e, e, dine, dine var. Yani aslında hani dini olarak da e, bu işte e, dini yetkililer de genelde aslında bu konuda fetvalar veriyor. Yani e, bağ, organ bağışı konusunda olumlu fetvalar veriyor. Yani çok bir engel yok deniyor ama yine de bir yıkılmamış bir şey var. Korku ve şey var. En çok büyük korku gördüğüm kadarıyla işte yani biz canlı canlı ölmeden alıyorsunuz. Belki işte yaşayacaktı e, gibi bir endişe var insanlarda. Ee, yani tabi anlıyoruz bunları ama e, ama bunlar tabii ki bu organ bağışı ve organ nakli çok ciddi denetlenen, ciddi e, kontrol edilen bu işte ölüm e, olaylarının ciddi bir şekilde ispatlanıp tamamen kanıtlandıktan sonra e, yapılan şeyler. E, onun için aslında çok korkmaya falan gerek yok. Ama burada tabii insanları da işte aydınlatmak lazım, bu farkındalık oluşturmak lazım, iyice anlatmak lazım. İnsanlar korkuyorlar. Ya ben işte organ bağışlamak istemiyorum. İşte belki ben yaşayacaktım, belki işte yani işte çocuğum belki işte yani ölmeyecekti, belki kurtarılacaktı Biraz da falan psikolojik gibi. Olarak psikolojik olarak evet, evet, evet, evet, evet. Ama yani bir insancıl olarak yani hümorist bir düşünceyle bakıldığı zaman aslında organ bağışı yapmak lazım. Yani herkesin de bence organın bağışlaması lazım. Bunun için de çok korkmaya gerek yok. Çünkü hakikaten beyin ölümü tam olduktan sonra yani organ bağışı yapılıyor. Yani burada hani bir hileydi şuydu buydu falan yok. Yani beyin ölümü olduktan sonra da erkenisi bir kişi yani beyni öldükten sonra organı başlamak istiyorsa bu çok anlaşılabilir bir şey bir şey. Yani ailesi de bunu kabul etmesi lazım. Süreçlerde beyin ölümü gerçekleşse de makinalar cihazlarla yaşatmaya çalışıyorlar ama yani bu yıllarca süren bir şey olabilir. sürüyor ama yani hakikaten beyin ölümü tam olduktan sonra iyileşme olmuyor ama şöyle olabiliyor. Yani beyin ölümü tam olmadan e, ciddi beyin hasarları Olduğu zaman diyelim ki işte 20 yaşında bir çocuk bir trafik kazası geçirdi ya da düştü, bir şey oldu. Beyinde ciddi hasar oluştu. Tabi bunun beyinde hasar oluşuyor ama diğer organlara çalışıyor. Böbrekleri, karaciğeri, kalbi gayet normal çalışıyor. Yani buradaki kalp, yani organın altındaki temel şey bu. Beyin ölümü olacak, diğer organları iyi çalışıyor olacak hı hı. ve bunların bağışı olacak. Şimdi burada ki problem yani bir beyin hasarı olduğu zaman bu beyin hasarının ciddiyeti e, önemli yani bu beyin ölümü biraz daha farklı bir şey yani daha o en son aşama İyidir dediğimiz şeyi. ve ve bunu da karar vermek öyle basit değil yani burada işte Kapcı yarayı, anestezi doktoru, nöroloji doktoru, beyin cerrağı, beyin doktoru. Bir heyelikten geçiyor tabii, yani. Tabii, tabii, tabii. Yani bunu çok kişi değerlendiriyor. İşte MR'larıydı, tomografileriydi, klinik bulgularıydı. Yani öyle çok basit bir karar da değil bu yani. Beyin ölümü kararı. Ee, onun için yani çok korkmaya falan gerek yok. Özellikle bu beyin ölümü konusunda. Ama... Beyni ölümü olmamış ise, diyelim ki ciddi bir hasar oldu, ciddi bir kanama oldu, bu hastanın tam beyni ölü olmamış, zaten biz bunları organ nakli sistemine sokmuyoruz. Ya bu Bekliyoruz. Her, yaş olursa olursa olsun, olsun. her yaş aralığında olur, olur sorun. Yaş, her yaşta tabi yaş tabi. Her yaşta olur. 90 yaşındaki ya da 90 yaşındaki bir birey de olsa bunu en son şekilde yani evet. değil o yüzden. Geç da, şöyle yani yani çünkü bizim. Çünkü toplumda şöyle bir algı var. Yaşlı üstüne durmuyor zaten ölümle bir dünya ölecek. Hani onun için doktorlar hekimler üstüne düşmüyor gibi bir yanlış bir algı var. Bunu öyle değerlendirmemek. Evet. Zaten yani 80-90 yaşlıklarını zaten almıyoruz. Yani normalde hani böyle böbrek kalıcı yani o yaşlarda kalp zaten. Ee, yani böyle 50'sinden 60'sından şey sonra mümkün olduğu kadar almak almıyoruz zaten. Onlarda da de iyi değerlendirmek gerekiyor. Hı hı. Yani burada yaş sınırları da önemli. Ee, daha çok biz yani genç orta yaş grubu ya da çocuk e, gruplarında e, kalp nakitlerini ya da ise işte diğer organ nakitlerini tercih ediyoruz. Kaç yaş aralığında oluyor hocam? Yani yeni doğan bir çocuğa da Gerekebiliyor, gerekebiliyor, olabiliyor. olabiliyor. Kaldırabilir mi? Olabiliyor. Bazı doğuştan kalp hastalıkları var. Mesela işte Kalbi çok kompleks, çok delik değil yani. Çok çok daha komplike kalp hastalıkları var maalesef. Onların ameliyatları da mesela yapılıyor ama sonuçları çok iyi değil. Mesela böyle hipoplastik, sol kalp sendromu gibi bazen böyle hani kalbin büyük bir kısmı gelişmemiş, kalbin yarısı oluşmuş, yarısı oluşmamış gibi çok büyük, ağır e, kompleks e, doğumsal kalp hastalıklarında e, mesela o zaman kalp nakli kalp akciğer nakli be, be denenebiliyor, yapılabiliyor. O, onların sonuçları daha iyi mesela şeye göre, ameliyatlara göre yapılan ameliyata göre ama bunlar tabi çok nadir gözüken şeyler ve o, o yaşta da yani nakil bulmak da hakikaten zor. Zor. Hocam nakil yapılabilecek doku ve organlar nelerdir? Sadece kalp de sınırlandırmayalım. Tabii, yani en söyleyeyim. çok şu anda yaygılan, yapılan böbrek. Böbrek. Böbrek, ciğer, kalp ve göz diyebiliriz. Onun dışında diğer yüz nakli falan gibi böyle işte Hı. el, kol, bacak, ekstremite nakli gibi şeyler de olabilir ki yapılıyor. Ama onlar hayati olarak değil de biraz estetik olarak evet, mı değerlendiriyor? Evet, biraz, o, biraz öyle. Evet, biraz öyle ama hayati olan... Yani kalp böbrek ve kaleci.